Selam, hoş geldin öğretmenim. Ve hoş geldin. Hoş canım bu ikabı. Başka ne cinayet mi oldu? Xısmetan. Sıra tabi Jamsite. Ramazan tarihleri Meryem, Türkçe öğrenmek istiyordu. du. Meryem, dijitali Türkçebi Ve YouTube'da Türkçe eğitim videoları aramaya başladı. Ve la YouTube gara bu videoyu ferkari Türkiye. Sonunda İbrahim Havleri isimli kanalı buldu. La kanalı YouTube' İbrahim Havleri de Videoları çok beğendi. Videokani zor badıl bu. Ve İbrahim'e sana yardımcı olmak istiyorum dedi. İbrahim'de İbrahim dedi ki, İbrahim'de dedi ki, İbrahim'de dedi ki, Sakin ol bacım, Sakin bayağı kuşkum, Sakin bayağı yani yihevür bayağı. Köprü'dan atlamana, ya da kendini asmana gerek yok, Pewizna kalapırt khot yani şkot Sadece bir beğeni yeter, tan ya like ekbasa. Meryem videoya beğeni attı. Meryem bu videoka like inart. Ve kanala abone oldu. Ve subscribe kanala kekert. Ve çok mutlu oldu. o zor hoş bu. Sen de Meryem gibi ol. Tevz yok Meryem ben. Ve mutlu ol. Ve dilhoş Ahmet'in masalını sonra anlatırım. Her neyse umarım anlamışsınızdır. Sıroqya, dua et biraz da kavramsak bir dua et biraz da kavram. Hiwadarım la peyamak eşit Merhaba, Slav. Ben Azerbaycan'a gitmek istiyorum. Mende mübtedim bu Azerbaycan. Ne yapmam lazım? tipe vizebikam Merhaba. Slaw. Öncelikle vize lazım. Sereta vize vize peviste. Ne bu Tamam. Peki ya sonra başa aiduater Sonra yolculuğunuzu neyle yapmak istiyorsunuz? Döğütleri detaylı ve batıya geçtik etken. Ulaşım araçları Amerikanı geğendim. Karayolu, reyuşkani. Otobüsle mi? Bapas Arabayla mı? B otomobil. Motorşikletle mi? Bamator. Bisikletle mi? Bapayskil. Kamyonla mı? balori Tırla mı? Babarı al gül. Bıra izin. Ağır çıtanı Vata ziyade kan. Hurttum anba. Paskın ee, Her eve o, Vau, bu ziyare evi katılayım. O reyge kan. o amirane kebek ardı. Bu Havayolu. rega asmani. Ya da. Yani iş. Uçakla mı? Bateyara Helikopterle mi? Ba helikopter Balonla mı? Babalon Deniz yolu? Rey avi Sandalla mı? Babalam Babalam Tekneyle mi? Babalam Ağubbalama ziyatır bakar detin e, Nek borrav masi, Bu ağub bakar dek Zeyip peyip görün Zaytinya san pidele getircipi bilmle belam guretre u wineke şua diyar. Gemiyle mi? feribot da Demiryolu Gey asni. Trenle mi? Başamanda far. Metroyla mı? Ba metro Tramvayla mı? Ba tramay e Metro Lajer arza. az tramay la sarza. Şoman da bu hotan Uçakla gitmek istiyorum. De möd ba te O zaman uçak biletini almanız lazım. Kavaya Teviste bileti tera var bir Ya, xudba ablayın, bıkırın. Tamam o zaman. Biletin fiyatı ne kadar? Başa madem. Nekhi bilet sende. Bu nümle dolayı örnek 100 dolar. Sad dolar. Tamam. Çok teşekkürler yardımcı olduğunuz için. Başa. Zor spaz boyarmı tıdan. Bir şey değil. İyi günler. Çin hoş. ya, Raja'yı hoş. günler günlerle ayın Raja'yı baş, Raja'yı hoş. Hoşçakalın. Bağ hoş gibi miyin. Yağut bablayın, huay hafiz. O hajda tuhani bileyim. Güle güle, huayla kal. O e, her vaha, Çin destoğaçı bu amada kırdın. Ka zorba kardın. Arabaya binmek istiyorum. Deme suari otombeyl bir ben yüksekten korkuyorum. Münle bir da Ben su yolundan korkuyorum. Münle rege ay da Çabuk yetiştir beni. Zubum gene. Kaç saat ya da dakika sürer yol. Rega kaçan kaçmer ya hut, kulak dağın Gitmek istiyorum. Deme öbron. Da stolni belin na me gitmek istemiyorum. Na me Brom. Hemen gidelim. Hare esta Benim bunlara ihtiyacım yok. Be UI Südburgstan you <gülüyor> adam like video kapkan, u subscribe kanala kaşmam kan, u tavri wanida tubun bamzwanada dinim. Katech hoş bu umlek.